Yani komple ya, olmasalar, olmasınlar, erkekler olmasınlar. Yer Bakırlıymış, adı bahtiyar, suçu sosyal makmış, öğrendiğim kadar. Yer Bakırlıymış, adı bahtiyar, kadar. Yer Bakırlıymış. Adı vakti yer suçu salmakmış öğrendiğim kadar